Bize, İmran'ın 40 yıl sonraki yaşının şimdiki yaşının 11 katı olacağı söyleniyor. Peki, soru şu, İmran şimdi kaç yaşında? Bunu kendiniz bir düşünün bakalım, bunlar ışığında bir denklem oluşturabilecek misiniz? Önce bilinmeyenin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Burada bilinmeyen, İmran'ın şu an kaç yaşında olduğu. İmran diyelim ki, şimdiki yaşı x diyelim. X demenin herhangi bir anlamı yok. X de diyebilirdiniz, i de diyebilirdiniz, z de diyebilirdiniz, fark etmez. Peki, 40 yıl sonra kaç yaşında olacağı hakkında ne biliyoruz? Evet, şimdi 40 yıl sonra şimdiki yaşı artı 40 yaşında olacak. Bunu yazalım. 40 yıl sonra İmran x artı 40 yaşında olacak. Artı buradaki 40. Ama bize başka bir bilgi de veriyorlar. Çünkü bu kadarı şimdiki yaşını bulmamıza yetmez. Evet, buradaki ifade şimdiki yaşının 11 katına eşit. 40 yıl sonra şimdiki yaşının 11 katı kadar olacak. Bu da çarpı 11 olacak. Burada x'i alacaksınız, 11 ile çarpacaksınız ve 40 yıl sonra kaç yaşında olduğunu bulacaksınız. O zaman bunu bir denklem olarak yazalım. x'i alalım ve 11 ile çarpalım. Şimdiki yaşının 11 katı. 40 yıl sonraki yaşı olacakmış. Şimdi doğrusal yani lineer bir denklem kurmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu çözmek. Tüm x'leri sol tarafa toplayalım. Diğer taraftan başka burada da bir x'imiz var ve eksi x istemiyoruz değil mi? Çünkü kimsenin yaşı eksi olamaz. Eksi 12 yaşında diye bir şey yok. En azından benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer sağ taraftaki bu x'i yok etmek istiyorsak buradan bir x çıkarırız ama bunu sadece sağ taraf için yapamayız. Aksi takdirde denklik bozulur. Bunu sol taraf için de o yüzden yapıyoruz. Elimizde 11 var ve elimizde bir şeyin 11 tanesi varken elimizden bir tanesi giderse ne olur? O şeyden 10 tane kalır. Buradan da 10 çarpı x eşittir 40'a ulaşırız. Bundan sonrasını artık aklınızdan çözebilirsiniz ama biz yine de normal yoldan devam edelim. Eğer burada sadece bir kat istiyorsak, ona bölmemiz gerekiyor. Bunu her iki tarafa da yapmamız gerekiyor ve şimdi işte sonuca yaklaşıyoruz. x eşittir 4 diyebiliriz. Yani İmran şu an 4 yaşındaymış. Eğer sağlamasını yapacak olursak, şimdi İmran 4 yaşında, 40 yıl sonra 44 yaşında olacak. 44 yaş, 4 yaştan 11 kat daha büyüktür.